General Türkiye'nin Tarafsız Haber Bülteni'ne karşınızdayız. Kendinizi merhaba Tarık Haber Bülteni <gülüyor> başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda Günün Eşkâng Girişleri serçemi paylaşacağız verdim. Ana Haber Bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanecik olursak değerli dostlar. Twitch Tarık Haber TV, Sosyal Cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Ok Tarık Haber, TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tamr Tarık Haber, Insane Tarık Haber, Twitter Tarık Haber 3, Reddit Ground Type, Twitter 08, YouTube Tarık Haber TV, BKM Tarık Haber, Asyaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımıza bakacak olursak Big Olay'da yayındayız. Big Olay kanalımız Tarık Haber TV'den müziğe ulaşabilirsiniz. Ofcanlı yayında yayındayız efendim. Ofcanlı yayın kanalımız Tarık Haber TV. Yenimizden ulaşabilirsiniz. Bir de yayındayız değerli dostlar. Lütfen şap Bana göre ben yendi. Sonra ve düdüm mücerverler İlk haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Yangın faciasında korkunç bir ortaya çıktı. İlk kadının feci şekilde öldü. Kuzeni elinden e, elinde bidonla değerli izleyen. Yani, yani. Antalya'da yangın faciasında cinayet şüphesi ortaya çıktı. Alevlerden kaçamayan ilk kadın hayatını kaybetti. Eve bidonla gelen akraba gözaltına alındı. Antalya'da bir apartmanın 5. kadındaki daireye çıkan yangın faciaya sonuçlandı. Yangında evde bulunan ve alevlerden kaçamayan anne ve kızı yanarak can verdi. Olayın cinayet olma ihtimalini değerlendiren polis, dairede inceleme yaptı. Yağın eve 5 litrelik birona geldi belirlenen ve domandan etkilenen bir kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirilirken mevcutlu olarak gözaltına alacağı belirtildi. şüphenin hayatını kaybeden kadınların akrabası olduğu öğrenildi. İtalya'da yangın faciasında cinayet şüphesi. Alevlerden kaçamayan iki kadın hayatını kaybetti ve bir donma gelen akraba gözaltında. 20 Ocak 2023 22:44 son güncelleme 20 Ocak 2023 22:44. İtalya'da bir apartmanın beşinci katındaki dairede çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Yangında evde bulunan ve alevlerden kaçamayan anne ve kızı yanarak can verdi. Olayın cinayet olma ihtimalini değerlendiren polis, dairede inceleme yaptı. Yanan eve 5 litrelik bidonla geldiği belirlenen ve dumandan etkilenen bir kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirilirken, mevcutlu olarak gözaltına alınacağı belirtildi. Şüphelinin hayatını kaybeden kadınların akrabası olduğu öğrenildi. Takip et. Antalya'daki Korkunç Yangın, Muratpaşa ilçesine bağlı güvenlik mahallesi 259 sokak üzerindeki 7 katlı apartmanın 6. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hülya Çetin Kaya'nın 63 yanına o sırada işten dönen ve birlikte yaşadığı torunu Oa, 28 iddiaya göre elinde 5 litrelik bidonla geldi. Anne-anne ve torun arasında tartışma çıkarken, bu sırada üst katta oturan Oğa'nın teyzesi Filiz Kaplan, 46, Kades'e basarak polisten yardım istedi. Ardından annesinin ile yeğeni O'nın yanına geldi. Apartman sakinleri çatıda yardım bekledi. Bu sefer o ile Filiz Kaplan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda evi sararken o sırada yangını söndürmek için A'nın annesi Yeliz Çetinkaya evden çıkarak yangın tüpü aramaya başladı. Alevlerin üst kata sıçradığı yangında durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri daireyi saran alevlere müdahale ederken duman yüzünden aşağı inemeyen bazı apartman sakinleri çatıda yardım bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Ekipler cansız bedenlerini buldu. Bu sırada 6. kattaki dairesinden çıkmayı başaran Elif Kaplan, annesi Filiz Kaplan, anneannesi Hülya Çekinkaya ve kuzeni A'nın yanağında oldu söyledi. Yangını söndüren ekipler daireyi kontrol ettiklerinde Filiz Kaplan ve Hülya Çetinkaya'nın cesetlerine ulaştı. Dumandan etkilenen O.A.'nın hastaneye kaldırıldığı bildirilirken mevcutlu olarak gözaltına alınacağı öğrenildi. Cinayet ihtimali üzerinde duruluyor. Olayın cinayet olma ihtimalini değerlendiren polis dairede inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cesetler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ajiha. Bunlar ilgini çekebilir. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Teğerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. ABD'nin karşı kriz denildi. Doları kesinlikle baltalayacak. Bal, bal, bal, ABD Hazine Bakanı küresel mali kriz uyarısı geldi. Doların rezerv para birimi rolünü kesinlikle baltalayacaktır. Bal, bal, ABD Hazine Bakanı Jenerik Yalın verdiği röportajı ABD konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Jenerik Yalın borç limitinin artılmaması halinde ABD'nin temerrüde düşmesinin küresel bir mali krize yol açabileceğini söyledi. Yalnız ABD dolarının rezerv para birimi rolünün zarar görebileceğini de ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı yerlenden küresel mali kriz uyarısı. Doların rezerv para birimi rolünü kesinlikle baltalayacaktır. 20 Ocak 2023 23:02 Son güncelleme 20 Ocak 2023 23:02 Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen verdiği röportajda Amerika Birleşik Devletleri ekonomisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Janet Yellen, borç limitinin artırılmaması halinde Amerika Birleşik Devletlerinin temelde düşmesinin küresel bir mali krize yol açabileceğini söyledi. Yellen, Amerika Birleşik Devletleri dolarının rezerv para birimi rolünün zarar görebileceğini de ifade etti. Takip et. Yılın CNN televizyonuna verdiği röportajda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmasına ilişkin yılın, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın olağanüstü önlemleri uygulamaya başladığını, bu önlemlerin Haziran ayının başına kadar süreceğini ancak yine de bunun bir garantisi olmadığını söyledi. Yılın Amerika Birleşik Devletleri'nin 1789'dan bu yana tüm mali yükümlülüklerini yerine getiren bir ülke olduğunu vurgulayarak, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin borçlarını her zaman ödeyebileceğine olan güvenin küresel finansal sistemin temelini oluşturduğunu, Amerika Birleşik Devletleri hazine tahvillerinin en güvenli varlıklar olduğunu ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin olası bir temeride düşmesinin sonuçlarını değerlendiren Yılın, şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde bir resesyona neden olur ve küresel bir mali krize neden olabilir. Doların rezer para birimi rolünü kesinlikle baltalayacaktır, dedi. Yılın, borç limitinin yükseltilmesinin üzerinde müzakere edilemeyecek ya da pazarlık yapılamayacak bir konu olduğunu belirterek Amerika, Vadesi gelen tüm faturaları zamanında ödeyen güvenilir bir borçlu olmalı ve kombre bunu yapmanın bir yolunu bulmalı. Geçmişte hep böyle olmuştur, diye konuştu. Enflasyon konusunda gerçekten çok iyi bir ilerleme gördük. Ülkedeki yüksek enflasyona da değinen yılın, enflasyonla mücadelede kaydettikleri ilerlemenin kendisini cesaretlendirdiğini dile getirdi. Yılın, bence Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon konusunda gerçekten çok iyi bir ilerleme gördük, dedi. Enflasyonun hane halkları için bir endişe olmaya devam ettiğini belirten Yılın, ancak enflasyonu yükselten tedarik zinciri darboğazlarının çözüldüğünü söyledi. Yılın, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın, Fed bağımsız olduğunu ve politikaları konusunda yorum yapamayacağını vurgulayarak, Bence güçlü bir iş gücü piyasasını sürdürmek ve aynı zamanda enflasyonun düşmeye devam etmesini sağlamak için gerekli olduğunu düşündüklerini yapmaya çalışıyorlar, dedi. Çin'in dış ticaret ve uluslararası ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı, Liu He ile bu hafta yaptıkları görüşmeyi de değerlendiren yarın, dünyanın en önemli iki ekonomisinin iklim değişikliği de dahil olmak üzere küresel öneme sahip konularda işbirliği yapma sorumluluğu olduğunu kaydetti. Yılın küresel zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışma konusundaki işbirliğimizi ve kararlılığımızı görüştük diye konuştu. Anadolu Ajansı. Bunlar ilgini çekebilir. Haber ömür devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatlere bu ekranları ödeyiz ve diğer haberimize geçiyoruz. bir ortalık karıştı. Fenerbahçe'nin olay yanıt geldi. Hadsiz ifadesi ve o sözler değerli izleyenler. Sonunda Galvara ve Rüspelik'te ortalık karıştı. Fenerbahçe'den Kaltasay Başkanı Dursun Özbek'e cevap geldi. Kulübümüzü hatsizce hedef aldı dedi Son dakika haberine göre Fenerbahçe Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in profesyonel futbol disiplin kurulu karlarına ilişkin Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamaya yanıt olarak flash bir yazı yaz yayınladı. Salla yapılan açıklamalara sert ifadeler kullanırken Sakın Hızlıların Başkanı Dursun Özbek ve Başkan Vekili Erden Timur'un ismi de yer aldı. İşte detaylar. Son dakika Süper Lig'de ortalık karıştı. Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Dursun Özbey cevap. Kulübümüzü hadsizce hedef aldı. 20 Ocak 2023-23.01 son güncelleme 20 Ocak 2023-23.11 Son dakika haberleri Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in PFDK kararlarına ilişkin Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamaya yanıt olarak flash bir yazı yayınladı. Sarı, lacivertlilerden yapılan açıklamada sert ifadeler kullanılırken, Sarı, Kırmızılıların Başkanı Dursun Özbek ve Başkan Vekili Erdem Timur'un ismi de yer aldı. İşte detaylar. Takip et. Son dakika haberleri, Sport Otosüper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanan zirve yarışı yönetim kurullarına da sıçradı. Sarı, Kırmızılı Kulübün Başkanı Dursun Özbey'in kararları kararlarıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından Sarı, Lacivertlilerin resmi internet sitesinden flash bir yazı yayınlandı. Fenerbahçe'nin açıklamasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in sözlerine sert şekilde yanıt verilirken, Sarı, Kırmızılıların Başkan Vekili Erdem Timur'a da gönderme yapıldı. İşte Fenerbahçe'nin açıklaması. Bugün Anadolu Ajansı kaynaklı olarak gündeme yansıyan açıklamaya yanıtımızdır. Acınası ve Kayrılan Türk futboluna off derecesinde acınası ve bir takımın nasıl kayırıldığının kanıtı olan bir tanımın dahil olmasına vesile olan kulüp tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan son açıklamayı şaşırmaksızın takip etti. Kulübümüzü hadsizce hedef alan. Hatayspor Spor ile oynadıkları maçta ceza alan tribün blokları için kulübümüzü hadsizce hedef alan bu açıklamanın ve zaman zaman kulüplerinin önüne geçen Sportif AŞ Başkan Vekili olan şahsın, sezon başından itibaren yaptığı açıklamaların ana odağı, Fenerbahçe, ana hedefi ise Fenerbahçe üzerinden oluşturdukları gündem ile gerek TLF. Gerek hakemler üzerinde baskı yaratarak hak etmediklerini elde etmektir. Ciddiye almıyoruz. Sezon başından itibaren Fenerbahçe odaklı iftiralarla gündemi meşgul eden, planlı programlı şekilde kulübümüzü hedef alan ve bu hedef doğrultusunda bu ligi bitirtmeyiz, tehditleri savuranları ciddiye almadığımızı açıklıyor. Göreve davet ediyoruz. Yıllardır futbolu bu yaklaşımlarıyla ve algı manipülasyonlarıyla tahakküm altına aldıkları ortada olan bu zihniyete karşı Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve tüm sorumluları göreve davet ediyoruz. Dursun Özbek ne demişti? Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu, TLF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun BFDK kararlarına sert tepki göstermişti. Fenerbahçe formasıyla karar alıyor. Dursun Tun Özbek aye ya yaptığı açıklamada FdK'nin Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynadıkları maçtan sonra aleyhlerine verdiği kararların hakkaniyetten uzak olduğunu savunarak FFDK sezon başından beri saçma sapan adaletsiz orantısız kararlar veriyor bu son karar ne kadar art niyetli olduklarını net bir şekilde gösterdi BFDK Başkanı'nın cübbesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor, diye konuşmuştu. Olacak iş midir bu? Fenerbahçe ile deplasmanda oynadıkları derbiden sonra verilen cezalara değinen Özbek, şunları kaydetmişti. Fenerbahçe maçında tüm stat koro halinde bize sinkaflı tezahürat yaptı. Orada çıkan cezaya bakın. Hatayspor Spor maçından sonra bize verilen cezaya bakın. Oradaki gözlenci kafasını başka yere çevirip kulaklarını da tıkadı demek ki. Ayıptır, ayıp. 40 bloğa yasak demek, yaklaşık 25 bin Galatasaray taraftarı demek. Gelsinler bize Hatay Spor maçında 25.000 kişinin küfür ettiğini göstersinler. Olacak iş midir bu? Ne hukuk var, ne adalet var, ne göz var, ne izan var. Taraftarın gücünden korkuyorlar. Galatasaray'a verilen cezalarda sezon başından beri bu kadar cömert davranmalarını anlıyorum. Galatasaray'dan onun büyük taraftarının gücünden çekiniyor, korkuyorlar diyen Özbek sözlerini şöyle tamamlamıştı. Şunu kimse unutmasın bugüne kadar Galatasaray taraftarının sesini kesecek herhangi bir güç olmadı, bundan sonra da olamaz. Yarın tüm taraftarlarımızla kenetlenmiş bir şekilde Ali Sami Yen'de olacağız ve daha gül bir sesle takımımız için bağıracağız. Karşımızdaki bu ahlaksız ittifakı da yıkacağız. Sonunda iyi olanlar kazanacak. Türk futboluna herkes için adaleti bunlara rağmen getireceğiz. Bunlar ilgini çekebilir. <gülüyor> Ama haber verilmiz devam ediyor. Başka bir saatte bu ekranlarla izler dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Ayn Erdoğan sınır bölgesinin roketle saldırı düzenlendi. duvar kenarına, e, kenarına geçerek değerli izleyenler. Kilis'te sınır bölgesine YPG PKK teröristler atılan roketler düştü değerli izleyenler. Kilis'teki öncü plan sınır kapısı bölgesinde Suriye'nin kuzeyinden YPG PKK'lı teröristlerceği atılan 6 roket düştü. Sınır kapısındaki şoförlerinden Savaş Kutay, sınır gelen patlama sesleri duyduklarında ve duvar kenarlarına geçerek korunmaya çalıştıklarını söyledi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'na yapılan açıklamaya göre terör hedeflerine yönelik ateş destek e, vasıtalarında yapılan atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 11 PKK-YPG'de terörist etkisiz hale getirildi. Cilist sınır bölgesine YPG, PKK'lı teröristlerce atılan roketler düştü. 20 Ocak 2023 19.11 son güncelleme. 20 Ocak 2023 21.45. Öncü Öncüpınar sınır kapısı bölgesine Suriye'nin kuzeyinden YPG, PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket düştü. Sınır kapısındaki tır şoförlerinden Savaş Kutay, sınır bölgesindeyken patlama sesleri duyduklarını ve duvar kenarlarına geçerek korunmaya çalıştıklarını söyledi. yandan Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör hedeflerine yönelik ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 11 PKK-YPG'li terörist etkisi hale getirildi. Takip edin. Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG, PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncü Pınar sınır kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgede önlemlerini artıran güvenlik güçleri, belirlenen terör hedeflerini ateş altına aldı. Valilikten açıklama Kilis falim yapılan açıklamada YPG PKK terör örgütünce Suriye tarafından ülkemize atılan toplam 8 çok namlulu roket atar Cnera kiliste öncüpınar bölgemize düşmüştür herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır ifadeleri kullanıldı Sınır Kapısındaki tır şoförlerinden Savaş Kutay Anadolu Ajansı muhabirine sınır bölgesindeyken patlama sesleri duyduklarını ve duvar kenarlarına geçerek korunmaya çalıştıklarını belirterek sınır kapısının her tarafından ses duyuldu, dumanları da gördük. Tır şoförü olduğumuz için araçlarımızı içeriye bırakıp dışarı çıkarken olay yaşandı dedi. MSB duyurdu, teröristler etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terör hedeflerine yönelik ateş destek vasıtalarıyla atışlar devam ederken ilk belirlemelere göre 11 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakan, anıtan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. PKK-YPG'li teröristler Tel Rifat'tan Öncü Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına çok namlulu roket atar saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar, zayiat meydana gelmezken belirlenen terör hedefleri meşru müdafaa kapsamında güçlü şekilde vuruldu. Terör hedeflerine yönelik ateş destek vasıtalarımızda atışlar devam ederken ilk belirlemelere göre 11 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Hiçbir terör saldırısını karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız. Anadolu Ajansı Bunlar ilgini çekebilir. Dubai'de satılık villalar sizi şaşırtabilir arama reklam. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yapacak bir saattir reklamlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kalta Saraylar'ı etmişti Fenerbahçe bombayı patlatıyor değerli izleyenler. Yani. Son dakika. Son haberine göre finaçlenmiş bir kez Galatasarayları yarım dönemde mesletmişti Barcelona'da ayrılıp Kadıköy'ün yolunu tutuyor. Son dakika haberine göre Süperorsberg ve şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Galatasaray'a kaptırdı liderlik koltuğunu ikinci yarıda dev, devralmayı hedeflerken transfer çalışmalarda hız verdi. Gerçi soru içinde adımlarını atan Sarılar-Gübertler Kaleci Altay Bayınır ile sözleşme görüşmelerini sürdürüyordu. Sezon sonuna bir file bekçisi daha almayı planlayan Fenerbahçe'nin gündemine Barcelona'dan eski Galatasaray'da İnaaki Pena geldi. Son dakika Fenerbahçe'den büyük sürpriz. Galatasaraylıları yarım dönemde mesletmişti. Barcelona'dan ayrılıp Kadıköy'ün yolunu tutuyor. 20 Ocak 2023 19.36 son güncelleme 20 Ocak 2023 19.44 Son dakika haberleri, Sport Otosüper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Galatasaray'a kaptırdığı liderlik koltuğunu ikinci yarıda devralmayı hedeflerken transfer çalışmalarına da hız verdi. Gelecek sezon içinde adımlarını atan Sarı, lacivertliler Kaleci Altay Bayındır ile sözleşme görüşmelerini sürdürüyordu. Sezon sonunda bir file bekçisi daha almayı planlayan Fenerbahçe'nin gündemine Barcelona'dan eski Galatasaraylı Inaquipen'e geldi. Takip et. Son dakika haberle Fenerbahçe, Sport Auto Süper Lig'in 20. haftasındaki hangi kredi ümraniye spor maçına hazırlanırken, ara transfer döneminin de açılmasıyla birlikte kadrosunu güçlendirmeye başlamıştı. İlk takviyesini Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'a imza attırarak yapan Sarı, Lacivertliler, sezon başında kiraladığı Armindo Bruman'ın da bonservisini 4.25 milyon euro karşılığında almıştı. Fenerbahçe'den sürpriz atak. Altay Bayindir ile görüşmeler devam ediyor. Bir yandan da sezon sonu için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın bitecek olan sözleşmesi için görüşmeler devam ediyordu. Sarı, lacivertli yönetici Selahattin Baki, Milli Filebekçisi ile görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiğini dile getirmişti. Nakı Pena Bombası Fenerbahçe'nin Altay Bayındır ile rekabet etmesi için bir kaleci daha transfer etmek istediği öğrenirken, o ismin Inaki Pena olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin listesinde Spor gazetesi, geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a gelen ve performansıyla taraftarların beğenisini toplayan kaleci Inaki Pena'nın Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerden olduğunu yazdı. Yeni sözleşme için anlaşıldı. Sezon başında Barcelona'ya geri dönen Pena'nın Katalan ekibiyle 2026 yılına kadar anlaşma sağladığı kaydedildi. Kiralık olarak İspanyol kalecinin imza sonrasında kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. Galatasaray performansı Geçen sezonun yarısını Galatasaray'da geçiren Dena, 8 maçta görev yapmış ve kalesinde 11 gol görmüştü. Bunlar ilgini çekebilir. Ev interneti, evinize çok uyguna gelsin. Vodafone ev... <gülüyor> <gülüyor> Yaklaşık bir sardır bu ekranlar ve diğer geçiyoruz. %36'ın altında zam iddiası ortalığı karıştırmamıştı. SGK'dan açıklama geldi. Emekliyle %30'dan daha düşük zam iddiasına SGK'dan açıklama geldi. 2023 yılı öncesine, öncesinden bağlanan aylıklar dahil dedi. Emekli olacakların, emekli maaş sanmanın, mevcut emeklilerinki gibi %30 değil yaklaşık %18 olduğu iddiaları gündem yaratmıştı. Konuyla ilgili SGK'dan açılamak eğer yapılan açlamak söz konusu iddialar yalanlanırken, 2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar da ayrılmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da %30 oranında arttırılmıştır denildi. Açıklamada ayrıca EYT kapsamındaki skortallar için farklı bir aylık hesap yapılmayacağı vurgular. emeklilere yüzde 30'dan daha düşük zam iddiasını SGK'dan açıklamak 2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil. 20 Ocak 2023 1539 son güncelleme, 20 Ocak 2023 1551. Emekli olacakların emekli maaş zammının mevcut emeklilerinki gibi yüzde 30 değil, yaklaşık yüzde 18 olduğu iddiaları gündem yaratmıştı. Konuyla ilgili SGK'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada söz konusu iddialar yalanlanırken, 2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da %30 oranında artırılmıştır denildi. Açıklamada ayrıca EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacağı vurgulandı. Takip et. EYT ile emekli olacakların maaş zamlarına mevcut emeklilerin aksine, %30 değil de %18 civarı bir zam yapıldığı iddiası sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan SGK açıklama geldi. Söz konusu açıklamada emekli maaşlarıyla ilgili iddialar kesin bir dille yalanlandı. SGK tarafından yapılan açıklama şöyle azı basın yayın organlarında emeklilere %30 oranından daha düşük sem yapıldığına yönelik çıkan haberler nedeniyle aşağıda yer alan açıklamaları yapma ihtiyacı doğmuştur. Sigortalıların aylıkları, hizmetin geçtiği dönemlerde geçerli olan aylık bağlama sistemlerinde belirlenen kurallar çerçevesinde aylık talep yılı esas alınarak hesaplanmaktadır. Sigortalının gün ve kazançlarında bir değişiklik olmasa da her yılın tüfe Gelişme hızı, aylık artışı verileri farklı olduğundan talep yılına göre aylık miktarı değişebilmektedir. 2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da %30 oranında artırılmıştır. Aylık hesaplama sisteminde bir değişiklik yapılmamış, mevcut yasal düzenlemelerde yer alan kurallar çerçevesinde aylıklar hesaplanmaktadır. Milyonların beklediği tarihi duyurdu. AK Parti'den EYT açıklaması Ayrıca EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak, hem tüfe hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir. Yapıldıktan son düzenleme ile en düşük aylık miktarı dosya bazında 5500 TL'ye yükseltilmiş olduğundan 5500 TL'nin altında emekli aile ödenliğine yönelik haberler gerçeği yansıtmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Bunlar ilgini çekebilir. Ama haberimiz devamlı olsun. Bir satır bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyorum. Futbol dünyası çokta dev Kulübün 15 puanı silindi değerli izleyenler. Son dakika haberi nefes futbol dünyası çokta Juventus'un 15 puanı silindi. Tek sıralama sıralanma bir anda değişti. İtalya Futbol Federasyonu'nun spor sav savcılığının adı mali yolsuzluk soruşturmasına karşılan Juventus için 15 puan silme cezası tarif etti bildirilmişti. Teryan basını dev kulüp için istenen cezanın onaylandığını iddia etti. Bu gelişme sonrasında 15 puanı silen Juventus A'da 10. sıraya geriledi. siyah-beyaz ekibin Avrupa kupalarına katılma ihtimalle düştü. Son dakika futbol dünyası şokta. Juventus'un 15 puanı silindi. Ligde sıralama bir anda değişti. 20 Ocak 2023-23.35 son güncelleme, 20 Ocak 2023-23.35. İtalya Futbol Federasyonu, Fırk Spor Savcılığının adı mani yolsuzluk soruşturmasına karışan Juventus için 15 puan silme cezası talep ettiği bildirilmişti. İtalyan basını, dev kulüp için istenen cezanın onaylandığını iddia etti. Bu gelişme sonrasında 15 puanı silinen Juventus, Serie A'da 11. sıraya geriledi. Siyah, beyazlı ekibin Avrupa kupalarına katılma ihtimali ise düştü. Takip et. Juvan, <gülüyor> tutu Cumhuriyet Savcılığındaki adli sürecin dışında yürüttüğü kendi soruşturmasını geçen Mayıs'ta kapatmasına rağmen Aralık ayında yeniden başlatan İtalya Futbol Federasyonu'nda bağlı spor savcılığının istediği cezalar belli olmuştu. Buna göre, Hık Spor Savcısı Giuseppe Peçayn, Juventus için 15 puan silme cezası istedi. 15 puan silindi, Juventus 11. sıraya geriledi. Sky İtalya'nın haberine göre, Juventus için istenen 15 puan silme cezası onaylandı ve İtalyan devi seri 11. sıraya geriledi. Cezanın onaylanmasıyla birlikte kulübün gelecek yıl Avrupa kupalarına katılma ihtimalinin bir hayli düştü. Yönetim için hak mahrumiyeti cezaları istendi. Siyah ve Beyazlı kulüpte haksız sermaye kazancı ve futbolcu transfer değerlerini olduğundan farklı gösterme gibi mali yolsuzluklardan sorumlu oldukları gerekçesiyle eski Juventus sportif direktörü Fabio Paratici için 20 ay 10 gün eski Juventus başkanı Andrea Agnelli için 16 ay eski başkan yardımcısı Pavel Nedved. Eski yöneticiler Paolo Garimberti ile Maurizio Arrivabene için 12 Şeray, yönetici Federico Çerübini için de 10 ay 20 gün hak mahrumiyeti cezası istedi. Diğer yandan, Juventus ile beraber benzer suçlardan yargılanan diğer 8 kulüp, Sampdora, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Bezkara, Provercelli ve Novara için farklı meblalarda para cezası ve yöneticileri için de farklı sürelerde hak mahrumiyeti cezaları istendiği basına yansıdı. Spor savcılığının Juventus için istediği cezaların, Torino Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü prisma soruşturmasında ortaya çıkan yeni deliller nedeniyle ilk soruşturma dosyasında istenilen cezalara göre daha ağır olduğu belirtildi. Tırkçı Nisan 2022'de açtığı ilk soruşturma dosyasında sorumlu yöneticiler için belirli sürelerde hak mahrumiyeti cezası istenmişti. Türk yargısı Mayıs ayında tüm kulüpleri aklamıştı. Yıllar önce küme düşürülmüştü. İtalya Futbol Federasyonu, şike yaptığı gerekçesiyle 2006 yılında Juventus'u küme düşürüp ikilik şampiyonluğunu elinden almıştı. Bu karar sonrası Juventus'un yıldız futbolcuları Zlatan İbrahimovic, Can Navarro, Turan, Zambrohta, Emerson, Viera ve teknik direktör Fabio Capello takımı terk ederken Buffon, Nedved, Del Piero, Trezege, Igor Tudor ve Zanetti gibi yıldızlar takımda kalmıştı. Pırısma soruşturması Torino Cung... Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mayıs 2021'de başlattığı ve Juventus'un 2019, 2020 ve 2020, 2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği Prisma isimli soruşturma çerçevesinde, Kasım 2021'de ve Mart 2022'de kulübün torunu, Milano ve Roma kentlerindeki ofislerinde aramalar yapılmıştı. Siyah beyaz... Hızlı kulüpte söz konusu dönemde yer alan yöneticiler ile futbolcular Paolo Dybala, Alessandro ve Federico Bernardeschi de savcılık tarafından soruşturma çerçevesinde bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağrılmıştı. Soruşturmayı yürüten savcıların kulübün 2019-2021 dönemi mali hesaplarında özellikle futbolcu transferleri ve maçlarında haksız kazanç, eksik ya da yanlış beyan gibi mali usulsüzlükler tespit ettiği belirtilmiştir. Başsavcılığın soruşturmasını geçen Ekim ayında tamamlamasına ek olarak bu sürece dair tespit edilen eksikliklerin kulüp yönetimini istifaya götürdüğü, Agnelli ve yönetiminin kulübün çıkarlarını korumak için istifa kararı aldığı basına yansımıştı. Juventus'ta Başkan Agnelli, Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, İcra Kurulu Başkanı Morizio Ardivabe'ne başta olmak üzere bütün yönetim kurulu 28 Kasım'da istifa etmişti. Evo Holding, Agnelli'den boşalan kulüp başkanlığına muhasebeci Gyanlıca Ferraro'yu getirmişti. UEFA'da 1 Aralık'ta olası finansal firefly ve kulüp lisans kurallarının iddiali gerekçeleriyle İtalya ekibi Juventus hakkında konuşmuştu. <gülüyor> Torino Cumhuriyet Savcılığının soruşturmasının derinleşmesi sebebiyle İtalya Futbol Federasyonu, Fırk da sportif açıdan daha önce kapattığı haksız sermaye kazancı ve transfer değerlerini farklı göstermeye yönelik soruşturmasını Juventus ve 8 kulüp için 22 Aralık'ta yeniden başlatmıştı. Bunlar ilgini çekebilir. Ama haber bu devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saatte ekranlar ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Müthiş maçta kazanan yok, gol, var, e, kırmızı kart ne ararsanız var değerlilerine süperlikte Müthiş maç, iki gol, var, kontrolü ve kırmızı kartın olduğu karşılaşmada Adana Demir Spor ile Greson Spor yenişemedi. Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile bir tek karşı karşıya geldi. Yine Adana stadyumunda oynanan ve büyük heyecana sahne olan maçta kazanan çıkmadı. Taraflar birbirlik eşitlikle sağdan ayrıldı, işte karşılaşmanın detayları. Süper Lig'de müthiş maç. İki gol, VAR kontrolleri ve kırmızı kartın olduğu karşılaşmada Adana Demirspor ile Giresunspor yenişemedi. 20 Ocak 2023 22:07 son güncelleme 20 Ocak 2023 22:07. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile Biticen Giresunspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumunda oynanan ve büyük heyecana sahne olan maçta kazanan çıkmadı. Taraflar bir birlik eşitlikte sahadan ayrıldı. İşte karşılaşmadan detaylar. Takip et. Toto Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, Bitcengiresun Spor'u konuk etti. İzleyenleri büyük heyecana sürükleyen ve oldukça yüksek bir tempoda oynanan maçta kazanan çıkmadı. Yeni Adana Stadyumunda oynanan müsabaka bir birlik beraberlikte sonuçlandı. Konuk ekip Giresunspor, 13. dakikada var kontrolü sonrasında kazandığı penaltıyı Riyad Bacik ile gole çevirdi ve 1-0 öne geçti. Adana Demirspor ise eşitliği getiren golü 84. dakikada Badao Endai ile buldu. Giresunspor'da Alexis Perez 18. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Adana Demirspor'da ise Yusuf Sarı 90 artı 10 dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu skorun ardından son 3 maçında ikinci kez puan kaybı yaşayan Adana Demirspor 34 puanla 3. sırada yer aldı maçtır kazanamayan Giresunspor ise 21 puanla 11 sırada yer buldu Adana Demirspor gelecek hafta Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak Giresunspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak bunlar ilgini çekip ana haber ülkeimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz ABD'de Rus şirketi Wagner hakkında karar çıktı değerli izleyenler. ABD'den Wagner açıklaması geldiği suç örgütü olarak tan tanıyacaklar. Beyaz Saray ABD Hazreti Bakanlığı'nın Rus askeri şirketi Wagner grubunun uluslararası suç örgütü olarak tanıyacağını duyurdu. Beyaz Saray Kuzey Kore'nin Wagner grubuna silah sevkiyatına ait fotoğraflar ile Piyanguyanka'nın Rusya'yı desteklediğine dair istihbari istihbar bilgileri paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Wagner açıklaması. Suç örgütü olarak tanıyacaklar. 20 Ocak 2023-22.05 son güncelleme. 20 Ocak 2023-22.23 Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın Rus askeri şirketi Wagner grubunu uluslararası suç örgütü olarak tanıyacağını duyurdu. Beyaz Saray, Kuzey Kore'nin Wagner grubuna silah sevkiyatına ait fotoğraflar ile piyon yangın, Rusya'yı desteklediğine dair istihbari bilgileri paylaştı. Takip et. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Rus askeri şirketi Wagner grubunu, uluslararası suç örgütü olarak tanıyacak. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında, Yevgeni Prigozhin liderliğindeki Rus paralı askeri grubunu Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın ciddi bir uluslararası suç örgütü olarak tanıyacağını bildirdi. Kirby, Rusya Savunma Bakanlığı ile Wagner grubu arasında anlaşmazlıklar olduğunu öne sürerek, Wagner grubunun sahada merkezi bir güç haline geldiğini söyledi. Wagner grubuna ve farklı kıtalardaki destekçilerine ek yaptırımlar uygulayacaklarını ifade eden Kirby, ayrıca Kuzey Kore'nin geçen yıl Wagner grubuna Ukrayna'da kullanılmak üzere silah sevkiyatı yaptığını gösteren uydu fotoğrafları paylaştı. Kirby, paylaştığı fotoğraflara göre Kuzey Kore'den silah sevkiyatının trenlerle konteynerlere doldurularak Rusya'ya ulaştırıldığını öne sürdü. Kirby, Kuzey Kore'nin bu eylemlerini kınayarak, bu ülkeden yapılan silah transferlerinin BMGK'nin ilgili kararlarının doğrudan iddiali olduğunu kaydetti. John Kirby, bu hususta BM'yi bilgilendirdiklerini ifade etti. Anadolu Ajansı Ana Haberçü bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarca izle ve diğer haberimize geçiyoruz. Hesame dizilerin yönetim, yönetmeninden acaba herkese değerli izleyenler, bizimkiler ve Perihan abla usta yönetmeni Yalçın Girenci hayatını kaybetti. Bizimkiler ve Perihan abla dizilerinin yönetmeni Yalçın Girenci hayatını kaybetti. 69 yaşında hayatını kaybeden Usta yönetmenin cenazesinin yarın Kartal Soğanlı Safa Camii'nden kaldırılacağı ve ödüleniriz. Bizimkiler ve Perihan Abla dizilerinin usta yönetmeni Yalçın Yelence hayatını kaybetti. 20 Ocak 2023-20.00 son güncelleme, 20 Ocak 2020 Bizimkiler ve Perihan Abla dizilerinin yönetmeni Yalçın Yelence hayatını kaybetti. 69 yaşında hayatını kaybeden usta yönetmenin cenazesinin yarın Kartal Soğanlı Safa Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi. Takip et. Bizimkiler ve berihan Abla dizilerine imza atan usta yönetmen Yalçın Yelence, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanmış ve Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda uyutulduğu öğrenilen Yalçın Yelence, bugün hayatını kaybetti. Yalçın Yelence kimdir? Ankara'da 1954'te doğan Yelence, 1976'da Ankara Üniversitesi basın yayın yüksekokulu radyo-televizyon bölümünden mezun oldu. Usta yönetmen 1977'den 1983'e kadar radyo skeçleri yazdı. TRT'nin ilk dış yapımı olan Bay Alkolü Takdimimdir dizisinin senaryo yazarı olan Yelence, Perihan Abla, Bizimkiler, Yarı Şaka Yarı Ciddi ve Yazlıkçılar, gibi pek çok unutulmaz televizyon yapımına yönetmen, öykü ve senaryo yazarı olarak imza attı. Yelence, karsın solan rengi, molokanlar, belgeseli ile 9. Altın Safran belgesel film yarışmasında Profesyonel Dal'da birincilik ödülü kazandı. Yelence'nin yönettiği yapımlar arasında, Baba, Memleket Hikayeleri, Eminen, Memleket Hikayeleri, Tabancanın Sapını Gülle Donatacağım, Operasyon Cennet, Mavi Kovye, Aşk Meydan Savaşı, Kibar Anak, Mihriban, Duruşman, Oğlum Adam Olacak adlı dizi ve filmler de yer alıyor. D.H.A. A devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saati bu ekranlar diyeceğiz ve diğer haberimize geçiyor. Asgari ücretle geldi 12 milyon euroya gidiyor değerli ziyanlar süperlikte asgari ücretle geldi 12 milyon euroya gidiyor. Emre Belazoğlu'nun prensi Fransa yolunda. Son dakika haberine göre Spelaro Süperlik yar yar yarışına yer alan Başakşehir'de performansıyla Beyin toplam ve Avrupa kulüplerinin ratarında yer alan Yusuf Endiahim Avrupa ekiplerinin gözdesi konumunda. Özellikle Fransız takımlarının yakından takip ettiği Bruntilly futbolcu ile ilgili konuşulan Bonus Heves Belediye ortaya çıktı. İşte detaylar. Süper Ligi asgari ücretle geldi. 12 milyon euroya gidiyor. Emre Belazoğlu'nun Prensi Fransa yolunda. 20 Ocak 2023-17-27 son güncelleme. 20 Ocak 2023-17-27. Son dakika haberleri, Sport Otosüper Lig'de zirve yarışında yer alan Başakşehir'de performansıyla beni toplayan ve Avrupa kulüplerinin radarında yer alan Yusuf Endai Avrupa ekiplerinin gözdesi konumunda. Özellikle Fransız takımlarının yakından takip ettiği Burundili futbolcu ile ilgili konuşulan bonservis bedelleri ortaya çıktı. İşte detaylar. Takip et. Spor haberleri. Spor Toto Süper Lig'de zirveyi hedefleyen ve 34 puanla 3. sırada yer alan Başakşehir'in savunma oyuncusu Yusuf Endaisiniy'e ortaya koyduğu oyunda kamuoyunda beğeni toplamıştı. Performansı ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken burundili futbolcu için sıcak bir gelişme yaşandı. Fransa ilk bir takımlarından Nice ve Lens, Başakşehir forması giyen Endaisiniy ile yakından ilgileniyor. Degard çok istiyor. Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Didier digardı takımın başına getirmişti. Fransız basını Degard'ın ilk olarak 24 yaşındaki futbolcuya imza attırılmasını istediğini yönetime bildirdiğini yazdı. Lens'ten 12 milyon euro. Nice'in 8 milyon euroluk bir teklif yaptığı, Başakşehir'in ise bu teklifi direkt olarak reddetti lensin ise Yusuf için 12 milyon euroyla turunculaci verdilerin kapısını çaldığı belirtildi midday simiye'nin lense daha yakın olduğu ve kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği de kaydedildi İHA Türkiye'ye asgari ücretle gelmişti Türkiye kariyerine Yeni Malatya Spor ile başlayan Enda İsimliye, 2019-2020 sezonu öncesinde aitle Noir FC'den 45 bin dolar karşılığında transfer edildi. İlk sezonunda asgari ücretle maaşını alan 23 yaşındaki futbolcu, 2020-2021 sezonu ara transfer döneminde ise 2 milyon 150 bin servis bedeli karşılığında Başakşehir'e transfer olmuştu. Bunlar ilgini çekebilir. Mutfakta gıda israfını azaltın zılınır. Şimdi keşfet. Anla haber ülkenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekran ve diğer haberimize geçiyoruz. Bugün videosunda bugün Metrobüs'te böyle görüntülendiği Vatandaşlar şaşkınlıkla seyredildi. Metrobüs'te ilginç anlar yaşamını yaptığı hareketlere kimse anlam veremedi değerli izleyenler. Avcılar Bey'in düzü istikametinde ilerleyen Metrobüs'te bir vatandaşın akrobatik hareketleri yolcular tarafından şaşkınlıkla izlendi. Yaşanan o sırada dışı yolculuk kamerayı ise cep telefonu kamerasına ambeyan yansıdı. Metrobüste ilginç anlar. Yaptığı hareketlere kimse anlam veremedi. 20 Otak 2023-1355 son güncelleme, 20 2023-1355. Avcılar ve istikametinde ilerleyen metrobüste bir vatandaşın akrobatik hareketleri yolcular tarafından şaşkınlıkla izlendi. Yaşanan o sıra dışı yolculuk anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Takip et. Olay dün akşam saatlerinde avcılar Beylikdüzü istikametinde ilerleyen bir metrobüste yaşandı. Yolculuk esnasında bir vatandaş metrobüs içerisindeki direklere tutunarak akrobatik hareketler yaptı. Araçtaki diğer yolcular o anları şaşkınlık içerisinde izlerken yaşanan o sıra dışı yolculuk bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı. İHA 9 Bunlar ilgini çekebilir. Green Card çekilişine şimdi başvurun Global UAE. Ama haber süpürtelimiz devam ediyor değerli dostlar Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kaza sonrası olanlar kan dondurdu. Arka koltukta oturan gencin uzunları koptu değerli izleyenler. Yanındaki arkadaşının cansız belinleri yoluna devam etti. Evliyesiz genç tıra çarptı arkadaşının cansız belinleri yolla devam etti. Korkunç olay Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Tır çarpan otomobildeki ehliyetsiz genç, araçta hayatını kaybeden arkadaşının cansız bedeniyle yola devam etti. Arka koltukta oturan ve önünde bazı uzuvlarının koptuğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başladı. Ehliyetsiz genç tır çarptı. Arkadaşının cansız bedeniyle yola devam etti. 20 Ocak 2023-23.34 son güncelleme 20 Ocak 2023-23.59 Korkunç olay Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Tıra çarpan otomobildeki ehliyetsiz genç, araçta hayatını kaybeden arkadaşının cansız bedeni ile yola devam etti. Arka koltukta oturan ve gününde bazı uzuvlarının koptuğu tespit edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Takip et. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı mimar Sinan Fatih Mahallesi Gahbar Okan Bulvarı üzerinde meydan. Ehliyetsiz genç. Ehliyetsiz genç tıra çarptı. Ehliyetsiz genç tıra çarptı. Arkadaşının cansız bedeni ile yola devam etti. 20 Ocak 2023-23.34 son güncelleme, 20 Ocak 2023-23.59 Horkunç Olay Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Tıra çarpan otomobildeki ehliyetsiz genç, araçta hayatını kaybeden arkadaşının cansız bedeniyle yola devam etti. Arka koltukta oturan ve gününde bazı uzuvlarının koptuğu tespit edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı Bu bir tez. Takip tezisi seçerseniz böyle duyacaksınız. Et. Dinlen bilgiye göre ilçeye bağlı Mimar Sinan Fatih Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada ehliyetsiz sürücü ak 16 idaresindeki otomobil tıra arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle otomobilin tavanı yerinden sökülürken AKK yoluna devam etti. Sürücü yaklaşık bir kilometre ilerledikten sonra uyanık sokak üzerinde durdu. Yakınları sinir krizi geçirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve iffai ekipleri sevk edildi. Arkadaşının olay yerine de gelen, de gelen de, sağlık, ilka tarafından ilk belirlemelerde sürücü arka hafif yaralanırken sürücünün yanında oturan kişi son 17 hayatını kaybettiği belirlendi. Arka koltukta oturan 39 golde bazı uzuvlarının koptuğu tespit edildi. Meydana geldi. Haberi alarak olay yerine gelen yer, otomobildeki bunun yakınları ise sinir krizini kaybeden arkadaşının cansız bedenine yaralılar ya da yapılan müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilirken Hayatını Şimdi kaybeden yüzyılların şey, koltuğunun cansız bedeninde yapılan incelemenin ardından kaza ile, soruşturma, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İha. Kilde katliam gibi kaza yedi kişi hayatını kaybetti. Bunlar ilgini çekebilir. Ama haber devam ediyor herhalde otuzda yavaş bir saattir. Bu uh, ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ve geçemiyoruz efendim. Biz ayların sonuna geldik. Tarikhaber.com ana haber bölgelerinin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemizde yer alan reklamları tıklayarak bizlere de destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'ye uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar derin sonuçlar.